Evet arkadaşlar Yengeç Burcu Kadını Özellikleri Yengeç Burcu Kadını hoş bir mizaca sahiptir. Evcimen, sıcakkanlı, dürüst ve iyi niyetlidir. Romantik ve maceraya düşkün olduğunu da söylemek mümkündür. Yengeç Burcu Kadını özellikle evine, ailesine, alışkanlıklarına ve geleneklerine fazlasıyla bağlıdır. Genel anlamda anaş bir portre çizer, ev ortamını ve evle ilgili her şeyi çok sever. Diğer anneler bu burçtan çıkar. Duygusal anlamda oldukça hassastır ve sezgileri kuvvetlidir. Etrafındaki kişilerin ona karşı niyetlerini kolayca fark edebilir. Yengeç burcu kadını çok kolay kırılıp incinebilir. Çevresindeki insanlar da daima iyi niyet ve şefkat arar. Yengeç burcu kadını cömerttir. Fakat savurgan değildir. Tasarruf ve birikim yapmayı fazlasıyla sever. Kendisini güvende hissetmek için maddi anlamda güçlü olmak ister. Yengeç burcu derin duygu ve düşüncelere sahiptir. Kendi hakkında konuşmaktan kesinlikle hoşlanmaz. Fakat başkalarına ilişkin konularda fikir yürümekten keyif alır. Yengeç Burcu kadını eleştirilmeyi sevmez ve olumsuz yönlerini kabul etmekte zorlanır. İkili ilişkilerde partnerine fazlasıyla sadık fakat bir o kadar da kıskançtır. Onun için asıl olan sevgidir. Yengeç Burcu hoş mizacı sahip nadir kadınların Burcu olma özelliğine sahiptir. Evcimen yapıya sahiptirler. Ev hayatları onlar için çok önemlidir. Yalandan hiç hoşlanmazlar, sıcak kaldığı davranışlar sergilerler. Yalandan nefret eder, kendisi gibi herkesin de dürüst olmasını beklerler. Kötülükten hoşlanmazlar, haklarını asla yedirmezler. İyi niyetli olsalar da herhangi bir problem ortaya çıktığında ya da iyi niyetlerin suistimal edildiğini anlarlarsa oldukça sert tepki verirler. Yengeç burcu kadınları duygusallığa mantıklarından daha yatkın bir buçtur. Bu sebeple de romantik bir yapıya sahiptirler. Aynı zamanda eğlenceli maceralardan da hoşlanırlar. Yeniliğe fazla açık olmasa da bunu tamamen reddetmezler. Geleneklerine bağlıdırlar. Aile hayatına çok önem verirler. Alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmeyi göze alamaz. Yengeç burcu bir kadın aşık olduğunda anne işgüdülerini kontrol etmekte sorun yaşayabilir. Her ne kadar cinsel ilişki ile anne sevecen ilişkileri arasında mükemmel bir ayrım yapabilse de gerçek hisler onun kafası karıştırabilir. Bencil olmayan bir burçtur. Yengeç kadını sevdiği insanları korur. Sevdiği insanları korumaya ihtiyacı vardır ve ona nazik bir varlık olarak baktığınızda bu biraz abartılı ve tuhaf olabilir. Bu annenin işgüdüsünü vücudunun her santimetresinde taşıdığından ve çocuğunu kötü bir şeylerden korumak istediği için olur. Her ihtimale karşı sanki eşi kendisi koruyamaz gibi hissedebilir. Bu durumda da sorunlar ortaya çıkabilir. Duygusal istikrar sağlandığında ve kendisini sonuna kadar sevgi dolu bir ilişki içinde bulursa normal olanı yapmak isteyecektir. Evrenik çocuk sahibi olmak. Eşine tipik bir şekilde ihanet etmeyecek ve ailesine ve evindeki barışını korumak için her şeyi yapacaktır. Her şeyin doğada dengeli olduğuna ve onun verdiğimiz her şeyin bize geri geldiğine dair derin bir anlayış vardır. Onun düşmanı olmak istemezsiniz. Çünkü inanılmaz ahlaki değerini ve iyiliğini bir dakikadan kısa bir sürede yenmek için Kullanabilir. Yengeç kadını naziktir. Yengeç burcu kadını sevecen, anlayışlı ve naziktir. Kendine güvende hissettiği sürece sadık ve doğru olacaktır. Aşırı heyecan ve değişim isteyen işaretler için iyi bir seçim değildir. Çünkü onu mutlu eden şeylere tutunmayı sever ve işini, evini, işini, eşini veya bir arkadaş çevresini kolayca değiştirmez. Yengeç burcu kadını hediye seçimi nasıl olmalı? Duygusal değeri olan bir hediye sever. Söylediğimiz gibi her şeyden önce evi ve ailesi gelir. Yengeç burcu kadınları ilk görüşte anaç görünebilir. Anneliği en iyi şekilde yapacak kadınlar belki de yengeç burcu kadınlarıdır. İdeal annelerin yengeç burcundan çıktığını söylesek yanılmış olmayız. Ev hayatını sevdikleri için başarılı olma şansları oldukça yüksektir. Yengeç burcu kadını duygusal olarak aşırı derecede hassastır. Sevgisel olarak son derece kuvvetlidir. Buna göre hediye seçmek doğru olacaktır. Yengeç burcu kadını olumlu özellikleri. Tutkulu, hayalperest ve heyecanlı yengeç burcu kadını, duygusal bir güce ve savunması da sahiptir. Piyok çok kişi, çok dişli ve benzersiz özellikleri sayesinde çevresi tarafından çok seksi bulunmaktadır. Oldukça sevgisel hemşirelik yapmak için doğal bir yeteneği var demektir. Genellikle eşini nasıl rahat ve güvenli hissettirdiğini bilir. Sevecen, nazik, samimi ve anlayışlı özelliklerinin yanında yumuşak değildir. Ve genellikle ne hissettiğinizi ve sizinle ne Neyi nasıl hissedeceğinizi duygusal olarak görecektir. Yengeç kadını romantiktir. Romantik ve özverili olan yengeç burcu kadını ilişkilerini ve eşini ciddiye alır. Yengeç burcu kadınları genellikle yiyecek ve pişirme becerisine önem verir. Ayrıca genellikle son derece dostça davranır ve başkalarına yardım etmek ve ihtiyaç duyulmaktan çok hoşlanır. Yengeç burcu kadınları ve sadakat oldukça sadık ve koruyucudurlar. Sevdiklerinin mutluluğu ve güvenliğini sağlamak için her şeyi yaparlar. Yengeç burcu kadınları eşlerine sinirlenseler ya da ilişkileri kötü olsa bile en sadık insanlar arasındadırlar. İlişkiler yüzlerce ayrı elementten oluşan karmaşık şeylerdir. Güneş işaretleri bunlardan biridir. Ancak tüm güçlü ve zayıf alanları bulmak için her şeyin ayrıntılı bir analize gerekmektedir. Yengeç burcu kadının en belirgin özellikleri Yengeç burcu hoş mizaca sahip nadir kadınların burcudur. Onlar için her şeyden önce evleri gelir, ev hayatlarına aşırı derecede önem verirler. Soğuk kişiliğe sahip sıcak sıcakkanlı davranışlar saygı derler. Yalandan nefret eder, kendisi gibi herkesin de dürüst olmasını isterler. Kötülükten hoşlanmaz, iyi niyetlidirler. Yengeç burcu kadınları duygusallığa mantıklarından daha yatkın bir burçtur. Bu nedenle romantizmden hoşlanan yapıları vardır. Aynı zamanda eğlenceli maceralardan da hoşlanırlar. Yeniliğe fazla açık olmasa da bunu reddetmezler. Özellikle gelenekleri aşırı derecede bağlıdırlar. Alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçmezler. Söylediğiniz gibi her şeyden önce evi ve ailesi gelir. Yengeç burcu kadınları ilk görüşte anaş görünebilir. Anneliği en iyi şekilde yapacak kadınlar belki de yengeç burcu kadınlarıdır. Yengeç burcu kadını duygusal olarak aşırı derecede hassastır. Sevgisi olarak son derece kuvvetlidir. Sezgilerine güvenir ve genellikle bu şekilde hareket eder. Çevresindeki insanların iyi niyetli ya da kötü niyetli olduğunu kolaylıkla anlar. ...ve buna göre hareket eder. Yengeç burcu kadını duygusal olarak hassas olmasından dolayı kolayca incirebilir. Kolay kırılan ve üzülen bir kadındır. Maddi gücün kendisini güvende tuttuğunu iyi bilir. Yengeç burcu kadını düşünce yapısı olarak derinlere inebilir. Derin duygulara sahiptir. Özellikle kendisi hakkında pek konuşmayı sevmez. Ancak diğer insanlar hakkında konuşmayı oldukça sever. Bu nedenle dedikoducu olarak da görünebilir. İnsanlar hakkında fikir yürütmeyi severler. Yengeç burcu kadını kendisine yapılacak eleştirilere karşı pek açık değildir. Olumsuz yönünü kabul etmekte zorluk çekebilir. Kendisine bu yönde eleştiride bulunacak kişilere karşı sert tavırlar sergileyebilir. Yengeç burcu kadını oldukça gururludur. İhanetten ve sadakatsızlikten asla ama hoşlanmaz. Bu durumda aşırı derecede üzülür ancak kimi zaman belli etmez. Genellikle işlerini atmaktan yanadırlar ve bu durumda kolayca hastalanabilirler. Yengeç burcu kadını yolculuk yapmaktan çok hoşlanır. Özellikle de deniz yolculuğu yapmaya bayılırlar. Güzel yerlere gitmekten ve kafa dinlemekten hoşlanırlar. Yaz tatillerini de bu arzularını yerine getirmek için kullanırlar. Yengeç burcunun fiziksel özellikleri. Yengeç burçları yuvarlak bir yüze ve soluk, beyaz bir tene sahip olurlar. Genellikle orta ya da kısa boyludurlar. Gözleri genellikle mavi renk olmakla birlikte saçları kahverengi olabilir. Yengeç burcu kadınları oldukça güzel kadınlardır. Karımlı dudakları güldüklerinde ortaya hoş bir görüntünün çıkmasına sebep olur. Kilo almayı müsait yapıları ilerleyen yaşlarda vücut yapılarının bozulmasına sebep olabilir. Kendilerine bakmazlarsa gençliklerindeki gibi fit görünemeyebilirler. Genellikle güvar, yuvarlak yüz hatlarına sahiptirler ve yüzlerinde biriz ya da ben vardır. Giyim konusunda oldukça zevklidirler. Modayı takip etmezler ancak her zaman kendilerine yakışanı giyerler. Yengeç burcu kişilik özellikleri nelerdir? Yengeç Burcu en duygusal burçlardan biridir. Sezgileri kuvvetlidir, fazlasıyla merhametli ve sevgi doludurlar. İş dünyalarında yaşamayı tercih ettikleri için yaşamda karşılarına çıkan zorluklar onları herkesten daha fazla sarsar. Onlar hayal dünyalarında yaşamayı tercih ederler ve etraflarına kalın duvarlar örerler. Kendi alanlarına aldıkları kişileri gerçekten güvendikleri kişilerdir. Annelerine karşı aşırı bir düşkünlükleri vardır. Ailesine ve çocuklarına da çok bağlıdırlar. Sadık ve güvenilir bir eştirler. Sevdiklerini her zaman el üstünde tutmak isterler. Dikkat çekmek hoşlarına gider. İlgi odağı olmak kendilerine güvenmelerini sağlar. Arkadaşlık ve dostluk onlar için çok önemlidir. Etkili konuşma konusunda uzman oldukları için insanlar onları can kulağıyla dinler. Geçmiş onlar için her zaman gelecekten çok daha önemlidir. Geçmiş onları hayatta tutan kökleridir. Hafızaları oldukça kuvvetlidir. Yengeç buçlarının kinci oldukları söylenebilir. Kendilerine yapılan ne iyiliği ne de kötülüğü unuturlar. Kendilerine kötülük yapan kişilerden intikam almak için yanıp tutuşurlar ve zamanı bulduklarına vakit kaybetmeden harekete geçebilirler. Eleştirilmek onları incitir. Acıyı ve mutsuzluğu çok derinden yaşarlar. Parasal konularda ne çok tutumlu ne de çok bonkör Finansal hesapları konusunda oldukça iyi ve parayı yönetmeyi bilirler. Bu yüzden maddi sıkıntıya düşüklüklerini rastlamak zordur. Yengeç burçları denizcilik ya da balıkçılık gibi işlerde oldukça başarılı olabilirler. Ayrıca merhamet duyguları gelişmiş olduğu için doktor ya da hemşire de olabilirler. Yengeç burcu olumsuz özellikleri Yengeç burçlarının olumsuz özelliklerinin başında fazla kırılan ve duygusal yapıları gelir. Fazla sahiplenici ve korumacı tavırları kimi zaman karşılarındaki kişileri pezdirebilir. Fazla alıgan ve kaprisidirler. En ufacık bir olumsuz söz onları derinden etkiler ve büyük acıya sürükler. Bu yüzden etraflarındaki insanlar onlarla birlikteyken sözlerine iki kat daha fazla dikkat etmelidirler. Alışkanlığa bağımlı oldukları için istemedikleri ya da mutlu olmadıkları bir kişiyi bitirmek istemezler ve son ana kadar sürdürürler. Ayın etkisinde oldukları için ruh hallerinde sürekli gelgitler yaşarlar. Farklı karakterleri ruhlarında barındırırlar. Bir gün dünyanın en mutlu insanı iken ertesi gün depresyona girip yatak döşek yatabilirler. Her şey olduğu gibi kabullenme eğilimindedirler. Azimli ve hedefine koşan bir yapıları yoktur. Hem sevdikleri kişinin kendilerine bağlanmasını isterler hem de bir süre sonra bu ilgiden bunalarak uzaklaşırlar. Sırf istedikleri olsun diye duygu sömürüsü yapabilirler. Kıskanç bir yapıları vardır.